Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Öztürk. Ben de Beyza Nurbaysan. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde challengevari var bir video ile karşınızdayız. Ne yapacağız Beyza? Ne yapacağız? Şimdi Alperen'in gözlerini bağlayacağız. Benim de asla beceremediğim yön tariflerimle beraber Alperen'e GTA oynatacağız. Bakalım nasıl olacak Dilerseniz videoya geçelim. Geçtik. Alperen'in gözlerini bağladık gördüğünüz üzere. Alperen bu kaç? 5 Yanlış. Bu kaç? 2 Doğruu Eee görüyoruz oğlum <gülüyor> Yok yok görmüyorum tamam. salladım 2 miydi bu arada? Evet 2'ydi bu arada Süper. Başka ne yaparsın ki zaten? Şu İki. V A S D'ye getirsin tamam. elimi Tamam Ellerin V A S, -S -D. Heh evet, tamam. tamam Şimdi Doğru. durdurmuştuk oyunu ee, Tam Simba Şimdi Start new game diyoruz Start new game değil ne? resum diyeceğiz Çünkü şey albayın kızı görevinde Bazı şeyler var önemli kısımlar var Map mi? Hayır hayır hmm. Ya resum en üstteki işte ya. Tam yukarı çık çık yukarı çık tamam. çık çık çık çık. Biraz daha çık. Tamam. Çık. Çık. Ha bas. Tamam. Tamam şimdi beni haritadaki kısma götüreceğin. Tamam düz devam et. Düz düz düz düz. Yavaş yavaş. Gidiyor. Haritadaki kısım neresi? Bir dakika dur dur. Ya böyle kırmızı bir imge. Tamam geri gel bakayım bir. Ne yapayım şimdi? Sola doğru dön. Tamam. Dön dön dön sola dön dön dön. Şu Dön İyi biraz mi? daha dön. Dönden az daha dön, Heh. düz devam et. Düz düz düz düz düz. Yavaşça yavaş. sağdan dön. Bak solo diyorum, sağ diyor. <gülüyor> Şimdi. Ee, motordan düştün, motora bin. Nerede motor? Ayanın altında. Direk binme tuşuna basıyorum o Heh, zaman. Bas. Tam Bilindim sol mi? yap, full sol yap bakayım. Sol sol sol sol sol. Heh. Evet, sol düz devam et. Tamam. Et et et et et et. Düz mü hala? Düz, sol yok. Dümdüz git ya. Yavaş birazcık sağ yap. Heh, tamam şimdi bir daha dön. Sağa. Sağa dönecektim. Bir daha dön diyorum. <gülüyor> tamam. Ee, arabadan düştün. Şimdi bir daha bin. Geri gel. Heh, tamam. Şimdi birazcık sağ yap. Düz yap sonra. Oldu mu? Ee, birazcık sol yap. Tam karşında şey var çünkü. Birazcık daha sol yap. Yolu ortala böyle. Tamam dümdüz git şimdi. Sağ yap biraz. Ay sol yap pardon. Sol yapsan oğlum sol yapıp ne devam kadar? etsene. Ne ha? kadar? Azıcık sol dümdüz git. Birazcık sol yap. Birazcık sol yap diyorum bak hala hareket etmiyor. Bak birazcık diyorum ya. Ya biraz görmüyorum görmüyorum Tamam neredeyim ben? Azıcık geri gel. Sağ tamam. yap. Bak azıcık. Çok tamam. yap desem çok yaptelim. Tamam. <gülüyor> azıcık daha sağ yap. Tamam. Lan sağ yapıp devam et. Sağ. Ya yapıp sağ devam yapıp, devam. yapıp geri mi gideyim? Düzüm düzdüm düz. Düz gidiyorum şu an. Evet, git azıcık daha sağ yap. Tamam mı? Biraz daha. Of. Sağ bas ileri. Tamam mı? Evet. <gülüyor> Hah. Şimdi şu tarafa sola e, şey sola sola Heh, dön Lan sola. Lan sağın solunu da benim. Bilmiyorum sağ mı Sola mu Tamam. Düz düz devam et. Döndü mü tam? Birazcık daha sola dön. Oldu mu? Birazcık daha düz devam et. Konuş. <gülüyor> evet evet evet. A few moments later. <gülüyor> düz düz düz düz düz düz düz. Düz git git git git git. Evet. şimdi sağ yap biraz. Bak yavuz. Ne kadar sağ. Ee, Azıcık sağ yap düştün çünkü, bin bir daha. F bu mu? Bildim mi? Ee, full sol yap, sol yap. Yok sağymış. <gülüyor> sağ yap ya. <gülüyor> sağ yap sağ. Full sağ. Dön, dön, dön, dön, dön, dön. Bırakayım mı sağ? Ee, evet, bırak birazcık sol yap. Sol. Sol. Sol. Ya madem bu kadar sol yapacağım, niye o kadar sağ yaptırdın? Birazcık daha sol, çok döndüm. Heh şimdi ileri sağ dön. Dön sağ dön dön dön dön dön dön dön dön. Heh biraz dön dön dön dön dön dön dön dön dön Oh git git git, git geldi karıya tamam. Düz mü gideyim? Düz git, azıcık sol yap. Karıyı almayacak mı kadın? Tamam, albayın kızı dediğimiz birey diyelim bak. Birey desek daha mantıklı. Çok özür dilerim. Ee, oyuna kaptırdım kendini. Erkek kaldım. Mesela beyler bey değil, bireyler birey Of tamam. <gülüyor> Geri gel biraz. Azıcık sağ yap. Geri gelerek bak, sağ mi? diyorum sola gidiyorsun ha. Geri gelerek sağ yapıyorum çünkü. Tamam bak. E, of, böyle tarif edemem. Dur bakayım dön azıcık. Düz devam et, düz. Evet. Düz, düz. Heh geldi, Tamam. Oldu mu? Çok zordu, evet. Bitmedi ki. Albayın kızını almamız lazım şu an. Albayın kızını. Bu Albayın kızını mekana bırakacağız şimdi. Tamam. Buraları geçiyorum. Bur evet. Muhtemelen ara sahnedeyiz. Kız arabaya binince söyle. Ee, kız yanımızda. Öyle bakıyor bize. Tamam. Ama biz motora bineceğiz, kız da bizde tamam. gelecek. Tamam, ee, sağ, sol yap. Basma, binme Düz tuşuna basayım mı? Sağ, heh, bas. Tepeden bakıyorsun. Tamam. Mouse'umu düzeltsene. Tamam. Şimdi. Ne yapayım şimdi? Geri gel. Tamam. Full sağ yap. Yaptım. Geri dön. geri mi? Geri geri evet. mi? Evet. Hayır. Ee, ileri. Düz. Tamam. Evet. Dön dön dön dön dön dön. Heh. Dümdüz. Ay çok geri. Tamam. Heh. Sol yap birazcık. Oldu mu? Sol yap ilerle. Sol sol. Heh. Düz devam et şimdi. Birazcık sağ yap. Evet ilerle. Birazcık daha sağ yaparak ilerle. Dümdüz devam et. Şimdi sol yap. Dur. Heh, tamam. Düz devam et. Düz. Ee, sol yap biraz. Yok sağymış. imiş. Tamam, karıştı. <gülüyor> Ay çok zor ya. Ben çok zorlanıyorum şu an. Çok gerildim. Ya neredeyiz biz? Tamam sağ yap. Sağ yap. Düz, dümdüz. Düm ya düz, bana var mı? Var mı? Kendi toparlamaya çalışıyor. Ee, sol yap biraz. Ya sen sağını solunu bilmiyorsan benim suçum Ya toparlamaya çalış. Düz devam et. Sola dön şimdi. Yarım sol. Evet, dön, dön, dön. Bak. Yarım. Ya nereden bildim yarım? Bekle, bekle, bekle. Tamam. Şimdi sağ yap. 1 2 3. Bak 1 2 3 dediğinde bırakacaksın tamam 3'te. Tamam. Tamam sağ. Bir, iki, üç. Tamam. Dümdüz devam et. Çözüyorsun ne Sağa yap. Bir, iki, üç. Çok Ya Bak, üç birinde, dediğinde bıraktım. Birinde böyle basıyorsun. Hayır. Birinde boom, tamam böyle böyle. Arda arda mı basayım? Şöyle... Geri gel. Geri. <gülüyor> sol. Bir. Sol mu? Evet, tamam. Evet sol. Bir, iki, üç. ileri evet. Düz, evet. düz düz düz düz düz sağ sol yap biraz tamam ee, şimdi biraz sol yap sol sol sol evet dön sola sola sola sola evet dur birazcık sağ düz birazcık daha sağ birazcık daha sağ düz düz düz kanka hiç bozma hiç bozma diyorum sağ sol yapıyorsun tamam Dümdüz düz devam et yavaş git sol yap biraz birazcık daha sol Birazcık daha sonra dümdüz devam. Birazcık daha son. bir tık. Bir tık daha ilerle. Bak geri geldi. Uf. Evet. Heh. Geldik. Aa. Oldu mu? Evet. Ay neyse 100 şey paramızı kaptık. Ne haber? Sinirlendin mi bana? Sinirlendim. Kendi tarif edemedim ona da sinirlendim. <gülüyor> of. Ama bunun tam tersi versiyonu da gelecek, biliyorsun değil mi? Ne? Ne zaman? Ne zaman? Bilmem. Gelsin. Gitti mi almayın kızı? Gitti. Bence sardı, eğlenceliydi. Eğlendin mi? Ben eğlenmedim, bana sürekli bağırdın, <gülüyor> çağırdın ya. Sağ diyorum, ben niye de sola ele... gidiyorsun? Ben de sinirlendim. Bak bak, sürekli böyle bak, bak ne çık, oluyor bak, biliyor musun? Bak, bak sen sus. Ha. Bak, bir... Evet, Beyza beni daha fazla dövmeden... Videoyu üretelim. Evet. Monster Notebook katkıları hazırladığımız oyun canavarı videomuzun yeni bölümünde gözümüz kapalı bir şekilde GTA oynamaya çalıştık. Yani ben oynadım da bence Beyza tarif edemedi. Doğru buna katılıyorum. Yani, tamam, tarif edemediğim doğru ama Alperen'in de bir tık dediğimde böyle basmasa <gülüyor> daha iyi gitti. Videonun özeti şu arkadaşlar. Alperen sağ git ha, pardon solaymış. Sürekli <gülüyor> böyle. Sürekli. ileri <gülüyor> git Aa, pardon hayır, geriymiş. Hayır. Öyle tamam. değil. O zaman önümüzdeki haftalarda yeni oyun videolarıyla evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.